Herkese merhaba sevgili teknolojioku.com takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte MS Fit'in GTR 2E isimli akıllı saati inceleyeceğiz. MS belki bilmeyenler vardır aramızda. Kısa bir bilgi geçeyim. Xiaomi'nin de ortakları arasında yer aldığı bir şirket bu. Hatta bir dönem e, Mi mağazalarında, Türkiye'deki Mi mağazalarında Mi Store'larda MS Fit akıllı saatleri satılıyordu. Halen satılıyor bilmiyorum ama bir dönem, ilk açıldığı dönemde özellikle bu saatleri yine o mağazalarda görmüştük. Şimdi markanın farklı farklı saatleri bulunuyor. Daha böyle sportif görünümlü olan saatlerinin yanı sıra biraz daha böyle klasik görünümlü olan saatlerde de bulunuyor. Ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Dairesel bir tasarım bizleri karşılıyor. Hani bazı saatler var biliyorsunuz dikdörtgen ya da kare de olabiliyor. Ama bu ürün tamamen dairesel bir tasarıma sahip. Gövdesi koyu renkli bir gövdemiz var. E, metale yakın bir gövdemiz var. Böyle dokunduğumuz zaman sağlam bir hissiyat veriyor. Önden baktığımızda sağ e, tarafında biri yukarıda, diğeri aşağıda olmak üzere iki farklı tuşumuz mevcut. Yukarıdaki tuşa bastığımız zaman ana menüye geliyoruz yani saatle ilgili ayarları vesaire görebildiğimiz. Alttaki tuşa bastığımız zaman ise egzersiz ayarlarına ulaşmış oluyoruz. Zaten genelde akıllı saatlerde bu şekilde oluyor. 22 milimetrelik standart bir kayışımız var. Bu kayış silikon kayışta da geliyor. Siz piyasada bulabileceğiniz diğer kayışlarla da isterseniz değiştirirsiniz. Değiştirme mekanizması gayet kolay. Diğer mesela Huawei'nin saatlerinde ya da Xiaomi'nin saatlerinde olduğu gibi basit bir mekanizma bir tırnağa attığınız zaman bu kayış yuvasından çıkıyor. Siz de istediğiniz kayışları 22 milim olmak kaydıyla takıp kullanabiliyorsunuz. Arka yüzünde algılayıcılar var ve aynı zamanda şarj içinde kontaktör bulunuyor. Bu kontaktör sayesinde cihazı şarj ediyorsunuz bu yuvalarına. Birazdan göstereceğim bunu. Bir kablosu var. O kabloyla yapıyoruz. Bunun dışında saatimiz işte bu şekilde. Şöyle bir kutumuz var. Kutudan da Hemen onu da göstereyim ama detaylarını şarj tarafında anlatacağım. Şöyle bir özel bir kablo sistemi çıkıyor. Ucu USB, diğer ucu da alt kısmı takılarak kullanılıyor. Bunu kaybetmemeniz lazım. Kaybederseniz e, şarj etme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Şimdi her zaman yaptığım gibi bu genel görünümünden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. MS GTR 2E modeli 47 mm'lik bir akıllısınlar. 1.39 inçlik amoled bir ekranımız var. 454'de 454 piksel ekran bulunuyor. 2.5D kavisli bir camımız var. Alüminyum alışım gövde olduğunu söyledik. Her zaman açık ekran özelliğimiz var. 24 saat kalp atışı izleyebiliyor. Stres takibi yapabiliyor. 5 atmosfer 50 metre su geçirmeme özelliğine sahip. 90 farklı spor modumuz var. SPO2 dediğimiz kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi var. GPS ve glomast desteğimiz var. 22 milim kayış genişliği olduğunda söylemiştik. 45 güne varan pil ömrü var. 32 gram ağırlığımız var. Fiyatı da 1200 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim bu akıllı saatin kullanım deneyimine. Şimdi aslında benzerlerinde olduğu gibi bir deneyim sunuyor bize arkadaşlar. Saati kurmak için ve kullanmak için cep telefonumuza bir uygulama yüklememiz gerekiyor. Uygulamanın ismi ise ZEP arkadaşlar. Biliyorsunuz o Zepp isminin şuradan geliyor. Bu akıllı saati öğreten markanın ismi Huami'di. Daha sonra isim değişti ZEP oldu. Uygulamanın ismi de ZEP şeklinde olmuş. Aslında ZEP benzerlerinde olduğu gibi bir hem ayarlamak için kullanıyorsunuz hem de arayüzleri değiştirmek hem de işte uyku kalitenizi görmek bir önceki gün, bir haftası öncesi bir ay sonrası gibi böyle verileri görmek için kullanabileceğimiz kullanışlı bir uygulama. Benim önerim zaten bu saati aldığınız andan itibaren telefonunuza o uygulamayı yükleyin. Eşleştirmenizi yapın. Uyku kalitenizi takip ediyor. E i̇şte çeşitli şeyleri takip edebiliyor. E, kandaki oksijen miktarını oradan da görebiliyorsunuz. Buradan da görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Peki menülerde nasıl geziyoruz? Şöyle sola doğru çevirdiğimizde o günle ilgili ayarları görüyoruz. Mesela burada alarm var. Şu an yokmuş. Hava durumu görebiliyoruz. Payı dediği bir şey var. Bu e, Amelis Fit'in geliştirdiği. Belli hareketler yaptıkça siz... Yani egzersiz yaptıkça payı kazanıyorsunuz. O payları da burada günlük olarak görmeniz mümkün. Kalp atış hızınızı görebiliyorsunuz. Aktivite hedeflerini görebiliyorsunuz. Ve SPÖ 2 miktarını bu sağa doğru çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz. Telefona bağlı olduğu zaman da bir daha sağa çevirirseniz müzik uygulaması değil. Telefonunuzda Deezer var ya da işte Spotify var. Oradan müzik açtınız, buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir daha çevirdiğimiz zaman hava durumunu tekrar tek başına görebiliyoruz. Daha sonra kalp ritmini görebileceğimiz bir menü geliyor. Bir daha çevirdiğimiz zaman genel egzersizi görebildiğimiz bir menü bizleri karşılıyor. Daha sonra bir daha çevirsek de payıyı görmüş oluyoruz. Sonra bir daha çevirdiğimiz zaman tekrar ana menüye geliyoruz. Sağa doğru geçtiğimizde ise bunları tersten okumaya devam ediyoruz. Yukarıdan aşağı çektiğimizde ise işte çeşitli ayarların burada işte ışığın ışığını ayarlayabildiniz, ekranı kilitleyebildiniz veya farklı farklı şeyleri ayarlayabildiniz. Böyle kısa bir menü geliyor. Yukarı doğru çektiğimizde ise bildirimler geliyor. Burada işte Whatsapp'tan, Twitter'dan ya da şuradan buradan aldığınız bildirimleri görüyorsunuz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var saatte, bana çok anlamsız geldi o. Şimdi bildirimleri aldınız, işte SMS geliyor, Whatsapp'ı görüyorsunuz ama sizin orada ne gösterdiğini göstermiyor. Sadece diyor ki, işte Twitter'dan birisi size mesaj attı ya da işte bir tane SMS geldi, telefonunuza bakın diyor, Whatsapp'tan bir mesaj geldi diyor, gidip telefonunuza bakın diyor. Bu biraz bana anlamsız geldi. Yani bunu artık böyle bileklikler bile gösterirken bu e, saatin bence göstermemesi biraz bana garip geldi. Öte yandan belki şunu merak ediyorsunuzdur. Telefon görüşmesi yapabiliyor mu? Ne yazık ki yapamıyor da. Yani üzerinde bir hoparlör mikrofon yok. Çünkü bakıyorum mesela sağında solunda herhangi bir delik açık vesaire yok. E öyle olduğu için de telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Ha, arama geldiği zaman reddetme imkanınız mevcut. Ama açıp konuşma imkanınız yani Buradan en azından mümkün değil. Yani 1200 lira gibi fiyatı var. 1200 lira da verip buna hani böyle kullanamamak bana biraz garip geldi. Yani saatin böyle enteresan, farklı farklı özellikler de var. Bu arada mesela normalde speklerinde yazmayan sıcaklık ölçebiliyor. Deri sıcaklığını ölçebiliyor. Ama mesela bu normal spesifikasyonları yani özelliklerine girdiği zaman kendi sitesinde bile yazmıyor. Deri sıcaklığını ölçebiliyor. Böyle enteresan bir özelliği var. Ama öte taraftan arama yapamıyorsunuz. Ve işte bildirimleri böyle saçma sapan görüyorsunuz. Yani telefona bak diyor. Telefona bakacak olsam zaten bakarım. Emeğiz fit burada bu olmamış yani bu biraz. Fiyatı yüksek bir de. Yani 1200 lira e buna verip böyle özellikleri olan bir tele, akıllı saat alacağıma işte Huawei'nin ya da Xiaomi'nin de daha uygun fiyatlı modelleri var. Huawei'nin de yani telefon görüşmesi yapabilen bir sürü farklı farklı model de var. Onlara yönelmek bence daha mantıklı görünüyor. Öte yandan önemli tarafından ve beğendiğim taraflardan bir tanesi pil ömrü. 45 güne kadar pil ömrü var ama bu tabii hani böyle ultra şey modunda kullanırsanız pilini böyle oldukça az kullanırsanız ve belli özellikleri kapatırsanız 45 güne kadar çıkıyor. Normalde 20 gün falan çıkıyor ki denedim ben. Gerçekten de bu kadar pil ömrü var. Yani gerçekten de güzel yapmışlar bunu. Ama söylediğim gibi yani pil ömrünün bu kadar iyi olmasına rağmen bildirimlerde vesaire veya telefon görüşmesi yapılmıyor fiyatına göre söylüyorum. Bence biraz anlamsız olmuş. Nasıl şarj ediyoruz? Aslında teknik özelliklerde biraz bahsettim. Şöyle bir e, ucunda kontakları olan USB bağlantı kablomuz var. Alıyoruz. Şuraya taktığımız zaman bu şekilde şarj olmaya başlıyor. E, yaklaşık 2 saatte de tamamen e, saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Yani genel olarak güzel enteresan özellikleri de var. İşte deri sıcaklığı ölçme vesaire gibi ama MSFIT GTR 2'ye ne yazık ki benden olumlu puan alamadı. Çünkü fiyatı yüksek kalıyor. Sunduğu özelliklere göre söylüyorum. Ha, fiyatını değişir yarın bugün biz bu videoyu çektikten sonra fiyatı düşer. 600'e düşer, 700'e düşer, daha makul bir noktaya gelir. O zaman belki fikirlerimiz değişebilir ama bizim test ettiğimiz Ağustos ayarının son günleri çektik bu videoyu. Eylülde muhtemelen yayınlanacaktır. Eylül ayı başa itibariyle fiyatının ben kesinlikle yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu özelliklere yani bileklik bile veriyor artık neredeyse böyle mesajları gösterebiliyor. Bir, bir akıllı saatin o mesajları göstermeyip git telefona baktı. Mesela bana çok anlamsız geldi. Onun da altı özellikleri çizeyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. ms 1 GTR 2E akıllı saati bu videoda sizler için inceledik. Olur ya bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz ekstra özellikler, var farklı fonksiyonlar varsa videoda yorumlar kısmında bizlere yazmayı unutmayın. Hepsini okuruz, hepsini değerlendiriyoruz. Bildiklerimiz konusunda da mutlaka ve mutlaka yanıt veriyoruz. Onun altını çizmiş olayım. Youtube kanalımıza abone olmayı ki bu bizim için önemli arkadaşlar. Ve aynı zamanda bizi Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal adada takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizden rica ediyorum. teknolojioku.com adresinize gelin. Orada çok daha farklı çeklerimiz de var. Çok daha farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yazılı haberlerimiz var. Günlük ve rutin haberlerimiz var. Hepsini okumanızı, hepsini bizleri oradan da takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.